Evet, Ekrem Hocam'ın Farkındalık kitabından size bir bölüm okuyacağım. Yanlış insan. Size rağmen yanlış insanlar hayatınıza girmişse sevinin. Çünkü doğru insanlarla buluşmanız an meselesidir. Yanlış insanlar zaman kaybı olarak değil, yaşattığı kötü ama faydalı tecrübeler ile değerlendirilirse... Doğru insanı ve doğruları algılamak için birer öğretmen gibi olabilirler. Yeter ki yanlış insanları hızla ve zamanında tasfiye etmeyi bilin. Eğer sürekli sorunlu insanlarla karşılaşıyor ve düzgün bir ilişki yaşamıyorsanız bunun iki sebebi olabilir. Ya doğru insanları seçmiyorsunuz veya daha önceki ilişkilerde yaptığınız hataları düzeltmiyorsunuz. Hemen kendinize gelin. Sınır ve çizgilerinizi bir yere not almaya başlayın. Hem de bu çizgileri kimsenin geçmesine izin vermeyin.